Bu tabletlerin ilk bulunup okunup anlaşılması ne zamana dayanıyor? Nasıl oluyor? Evet hanım onlar şöyle 1416 yıllarından İtalyan Pietro dello Vella denen bir adam Anadolu'yu dolaşırken işte bu tablet cinsinden şeyler göstermişler halk onları ona o da bakmış ki bunlar normal bir taş değil yani en azından üstündeki yazılardan bastırılarak Mısır heykelleri, şeyleri, kabartmaları, derin şeydir biliyorsunuz. O tarz bir şey olduğu için bunların bir değerli olduğunu düşünerek bunlardan toplam evlen başlamış. Tabii 1845'e kadar o zamanki Avrupa'nın adamları, misyon mensupları, işte ağır delegeler, şunlar, bunlar biliyorsunuz eskiden beri şey var. Herkes bir yerde ya konsolos gönderiyor ya ve başka birini gönderiyorlar. Bunlar da hep onları toplayıp British Müzemi'ne, Louvre Müzesi'ne falan sağa sola götürmüşler. 1865 yılında kişi İngilizler Şarkiyat Enstitüsünü kurmuşlar. Şarkiyat doğu demek. Dolayısıyla giden insanlar tanrılara çok bağımlı kalmışlar demiştim ya bir tam mabet ya da tapınak yapıldığı zaman veya bir saray yapıldığı zaman dört tane silindir, prizma pardon silindir diyorum bulunuyor. Bunlar kralların yıllıkları, ne yaptıkları sağlıklarında, memlekete ne hizmette bulundukları anlatılıyor falan. Demişler, madem siz bunları çözdük diyorsunuz, 1845'te başlayan İngilizler, Fransızlar var, Almanlar var, falan, kendi başlarına Bihistun denen Persopolis'teki, yani bugün İran'da bir Bihistun kalesi şeyi vardı, büyük daha 80 metre yüksekliğinde. Orada 3 diller şey var, kitabe, Persçe, Elamca Akaça Dolayısıyla Darius o zaman onu oraya kayalara yazdırmış alfabeyle. O alfabe kullanılmamış ama onu çözdüler. İncil'den bakarak işte burada bir e, kral ismiyle başlar bu diye düşünerek Daryamuş falan diye ilk defa okuyarak arkasından büyük kral işte falan Yerin kralı. İncil'e bakarak orada nerenin kralıydı? Bilmem ne. İncil'de bunların bir kısmı yazılıyor böyle. Krallar diye bir bölüm vardır İncil'de. Orada uzun uzun bunlardan bahsediyor. Ve Hindistan'da da bir başka dilin Pers'e çok yakın olmuş olmasıyla ilk Pers'esini çözüyorlar. Sonra Babil'cesini çözülüyor. El amcası, Elan tam manasıyla çözülmüş değil. İşte 1865'te de artık kivyosunu biz ördük, öğrendik, çözüyoruz diyenlere de dört tane prizmayı birbirine haber vermeden hani hanımefendi gibi, söz gibi, ben gibi biri de burada dört de değişik devletin ilim adamına göndermişler. Bunlara ikisi her senede müddet vermişler. Çözün getirin diye. İki sene sonra adamlar geldiğinde aşağı yukarı hemen hemen birbirine yakın tercümelerle gelmişler. Dolayısıyla demiş artık o İngiliz şarkıya denetçisi bu bir ilimdir. Hatta 1875 yıllarına kadar Sümerca Akaçya adı altında anılmış. Sümerlerin dili daha eski. Sümerler 3400 yıllarında mezopotamya'da var. İşte bu yazıyı orada icat ettikleri ya da geldikleri yerden bilerek getirdikleri tarzında, doğudan geldikleri tarzı düşüncesi var. 2400 yılına kadar Sümerce hakim ortaya ortalığa. Ondan sonra Akatlar var. Sonra da Asur ve Babililer var. Persler de aynı zamanda son zamanlarda var. Yani dolayısıyla şu yazı Milada kadar kullanılmış. Sümer 2400 yıllarında Sümerlilik ortadan kalktıktan sonra ideogram olarak stona gibi eskiden böyle hani bir işaretle böyle katipler hanımlar falan sekreterler not tutarlardı. Şimdi bunu şunu açıyorsunuz saatlerce alıyor ama arkadan da yazıyorsunuz yani çok kolay bir şey safhaya geldik. Eskiden stona gibi Sümerli tek heceli bir dildir. Her hece bir kavrama tekabül eder. Bazen o üç birleşip bir kelime olur. Kelimeler birleşip cümle oluyor bildiğiniz gibi. Fakat Sümerlilik ortadan kalkmasına rağmen devlet olarak artık akad devleti oluyor. 2400'den itibaren. asur Babil diye bunlar ikiye ayrılıyor. Birisi 610'da Asırlılar tarih sahnesinden siliniyor. 539'da da Babililer ortadan siliniyor. Onlar dışında işte Persler geliyor, şunlar bunlar geliyor. Onlar da bir müddet bu çiv yazısını kullanmışlar. Ta ki Arami cihazısı hakim olup artık çiv yazısını ortadan kaldırıncaya kadar. Yani uzun bir şeysi var. Bir yüzyıla yakın çözüm şeyi var. Bugün bir Sümerolog olarak bütün bunları hemen hemen %98-99'u çözüldü. Okuyamadığımız hemen pek nadir bir şeyler var. O da daha geçmemiş olabiliyor. Biz bunları ideogram, hece olarak okuduğumuz gibi bazen bunun kelime olarak da buluyoruz şeylerde. Aynı paralel metinlere bakıyorsunuz. Orada ideogram olarak okuyamadığını, ideogram bir kelimenin bir mana vermesi demek. Bir isme tekabül etmesi demek. 3-4 tane heceden bakıyorsunuz ha bu bu demek ki bunun karşılığı diyorsunuz. Böyle böyle Şikago'da Chicago Asur'un dikşineri. Chicago Asur lügatı 28 cilt çıktı ve bitti. Almanya'da tek bir profesör 26 cilt akadisyen Hunt Wertherbuch El L) yayınladı ve arkasından şu anda de Hittay dikşineri devam ediyor. Bir de Sümeri dikşineri dediğimiz lügatlarda gene Chicago'da çalışmaları sürdürülen faaliyetler arasında ve bunların cep telefonunda hepsi ben hiç şey bunları almaya bile gerek duymuyor. Hangi kelime lazım anında buluyorum burada. Şurada şurada düşün. Ne hale geldi. Onun için ki kütüphanede kitap saklamak <gülüyor> gereksiz olmaya başladı yani. Aman tabii öyle olsa çok daha iyi. Elinde dokunacaksın, açacaksın, rahatça bakacaksın. Şimdi bu bozulduğu zaman o da bozulacak. Yediyece de öyle bir safhaya geldi ki artık okuyamadığımız, bilinmeyen pek az. Hemen hemen neredeyse hiçbir şey yok. Şimdi bana zaman nasıl oluyorlar burada? Hocam burada ne yazıyor? Burada ya ne yazıyor diye. Bunları aynı matbaadaki harfler gibi işaretleri de şey etmeye başladılar. Bak şuradan işaretlere bakabilirsiniz. bu İlk hali bakın şu. Şu 2800 yılları, şu 2000 şurada 700. Bak burada zaten darıma görünüyor mesela. Bak şurada şeyler var. Buna Fransızca ama işaretlerin ge yaptığı gelişmeyi de oradan takip edebiliyorsunuz. Bunlar hazırlandı, lugatlar hazır. Azıcık dikkatli olan bir insan bunların hepsini çözer. Tamat taklitlerini de yapmaya başladılar. Bana daha iki gün geldi. Bir yerden bir yer, nereden buldu bilmiyorum bir çocuk. Hocam burada ne yazıyor diyor. Ben de saniyede okudum verdim. Ama diyor burada Mardik yazıyor. Dedi Mardik ismi bir parçası. Mardik koruyandır, Mardik çocukları verendir, Mardik kardeşleri yetiştirendir. falan gibi böyle bir dua şeklinde isimler koyuyorlar eskiden. Mesela İli itin demek, Aladdin Tanrı verdi demek. Yani Tanrı siz bize bağışladı diye. Bugün de bağışlı belki isim olarak kullanılmıyor. Ama Allah verdi diye mesela var isim. Yani bu söylediklerim artık yanlış şeyler değil. Hemen hemen her şey rahatça okunup bu saha bütün dünyada bunların meyveleri, meyveleri dediğim yani ürünleri... Tercüme ediliyor. Louvre'da var 10-15 bin tablet, bizde var 73 bin tablet İstanbul'da, 60 bin kadar da Ankara'da var. British Museum'da 250 bine yakın tablet var. Yale Babylonian Collection'da Amerika'da Onlarda da 40 bin, Irak Devlet Müzesi'nde 39-40 bin Alman, Furda, Aziat, Şehir Müzeyim'de diyorlar onlara, o da yani yakın doğu demek. Onlarda da 30-40 bin tablet var. Bir de az miktarda olmakla beraber insanlar tarafına satın almış olanlar var. 300-500 Haydabert'te. En eski tabletlerden 300-400 tanesi var. Amerika'da ni nice istenen bir adam 600-700 tane tablet satın almış vaktiyle. Çünkü dedim ya bunlar bulunup da böyle halk dikkatini çekince İlgililere bunları ya satmışlar ya da ilaç karşılığı almışlar. E bunlar da olduğu gibi bunları bir kişi bize, şuraya, şuraya, buraya götürüp sonra koleksiyonerler de bu işlerle ilgileniyorlar. Bu 1991 ve 2003 yıllarında yapılan İrak'taki talandan Aşağıdaki 20-25 bin tablet kazılardan bulundu, kendleri buldu. Birleşmiş Millet'imde 2003'te Iraklı delegeler de vardı. Ben de Türkiye temsilini oradaydım. Birleşmiş Millet'im müdürlüğü beni de çağırmıştı. Ne şikayette bulundular biliyor musunuz? Bizden dedi eserler dedi. Ürdün'e gittiği zaman Ürdünler geri veriyor. Türkiye'ye gittiği zaman olduğu gibi koleksiyonlarını alıyorlar, bize haber vermiyorlar. Yani bizi suçluyor. Ben başkana dedim, sayın başkan dedim, sataşma varmışım. Dedim ki bizim polisimiz önce dedim, silah'a bakar, gümrüklerde. Sonra da uyuşturucuya bakar. Sonra da üçüncü olarak dedim, asker'e bakar. Dün gümrük şeylerde, dışa çıkış kapılarında üç dilde bunlar yazılıdır. Yani eserleri dışarı götürmek suçtur, hapisi gerektirir bilmem ne diye 2863 numaralı kanuna göre bunlara şey yapamazsınız. Bunlar kirli yüz süslere giriyor. Yani 10 gün ceza alsan 10 gün yatarsınız. Paraya çağrılmaz. Hırsızlık küçük çocuklara şey etmek gibi cezalar ayarında yani bu eski eser kaçakçılığı her gün televizyonlarda görüyorsunuz soruyu kazıyorlar. Dün daha vardı gördüm ben. Millet bulamadığı bu refahı bilmem neyi toprakta bulmaya çalışıyor. Boşuna her türlü şeyleri kırıyorlar. Bizim memleketimizde nereye bir kürek vursam bir kavme vursam bir şey çıkıyor. Mezar taşını kırıyorlar ya içinde para vardı Mezar taşı bütün bir taşı olur öyle değil mi? Ben bunlarla da ilgili yazılar da yazdım. Benim gazeteciliğim de vardır. Umudunu toprağa bağlayanlar diye 8-10 yazı yazdım. Adını bilmediklerimiz diye Cumhuriyet'te genel yazı serileri yazdım. Eskiden yeni gazete vardı. 16-14 yazı orada yazdım şey olarak. Yani 8-10 tane yazı serisi de yazarak bunları ta 30-40 sene beri ben hep müdafaa ediyorum. Bugün de bu sahaya ilgi çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani size bu şeyleri uzun uzun anlatmamın nedeni de bu millet bunları bilmiyor. O kadar çok uydurma şeyler çıktı ki sumarlar bilmem ne çiviyası ya nereden okudunuz bir kelime bilmeden. Şu kelimenin şeyi şuradan geliyor diyor. Bir şey de diyemiyorsunuz bunlara. Çünkü onlara satarsanız bunların grupları var bir de biliyorsunuz. Kendilerini bir de yönetici diye kabul ettirmişler. Bana hemen hemen her hafta 50-60 yerden davet geliyor. Bize katıl. Niye katılacağım bensiz siz cahil var ya. Hepinizin ben başa olmam lazım olursam. Ona da işime gelmez. Şimdi o zaman da kontrol edemezsiniz. Önüne gelen bir şeyler yazıyor. Devletin politikasına karşıdım. Şeyler de yazabilirler. Siz suçlu olursunuz. Onun için ben hiçbir kimsenin ne benim grubum var ne de bir gruba katılıyorum. Şimdi Fransızlar neredeyse kendi dillerini bıraktılar. Finlandiya'da ben çok yere gittim. 40'tan fazla sosyoloji kongresine katıldım. 30-40 kadar da devlet beni sağa sola gönderdi. Onlardan biliyorum. Artık açılış konuşmaları İtalya'da, Belçika'da, Finlandiya'da, ne bileyim, Danimarka'da, İsveç'te, şurada, burada, Amerika, evet. hariç tabii, İngiltere falan, hep artık İngilizce oluyor. Hatta Fransa gibi bir yerde bile ilk dil İngilizce oldu 2002'de. Ben oralarda oturum başkanlığı da yaptım. Bunu Türkiye'de yapan kimse olmadı şimdiye kadar. Şimdi ben kendimden bahsediyorum ve bahsetmekle de haklıyım. Neden? Çünkü ben bunları yaptım. Ben bunları söylemediğim kişiler, miller zaten duymak için, duymamak için kapı, kulağını kapatıyor. Siz söyleyeceksiniz. Ben bunu yaptım. Yalansa, hani sahtekarsınız. Değilse, bilmesi lazım. Yani insan kendi reklamını da kaç şeye yani biraz ayıp kaçmayacak şekilde. Biraz bahsetmek lazım. Sümerolog olmak, bu ölü dilleri öğrenmek ne demek? Akıcı konuşmak mümkün mü? Yalnızca yazma, okuma üzerine mi yoksa devam evet, yani ediyoruz? Ölü dil diyoruz biz bunlara yani Ölü dil demek, yalnız tercüme edilen, konuşulmayan bir dil. Şimdi bir adam var, bu Van Kalesi'nde, 1960'da ben orada öğrenciyken, Toprak Kale'de biz kazı yapmıştık. Urartucuyu okuyup konuşan biri diye geçiriyor. Hatta benim Do Doşevelli'ne 6. adam olarak kabul etmişler. O adam benden 1 iki şey önce onunla röportaj yapılmış. Urartu dili bugün hala çözülmüş filan bir dil değil. Onlar da Çubyasını kullanmışlar. Çivi yazıları normal Asurlar'ın, Babiller'in, Sümerlilerin kullandığı çivi yazısından biraz farklı ama hemen yüzde 90 aynı yani. Şimdi onun bilmeyen, röportaj yapanlar gerçek zannediyor. Şeyden Toprak Kale diyorlar oranın isminen. Oradan iki tane tablet çıktı. Genelde onlar. Bu kolosol, büyük kayalara falan oyulmuş yazıları var onun, Argyristiz, Rusa, bilmem ne, o krallarının. De onlar da yaptıkları harpleri şundan, bundan falan bahsediyorlar, uzun uzun şeyler. Onlar sözüldüğü için, onlarda bir güçlük çıkmıyor. İki tane tableti Toprak Kale'de ben orada bulunduğum yılına ertesi sene getirip bizi müziğe koydular. Yayın hakkı bir başkasına aitti. Okuyorsanız bir mana çıkmıyor. Yani ne yapmak istedikleri orada belli bir Liste midir, değil midir? En azından anda bugün iki tane 8-10 satırlık tablet çözülmüş değil. Hani adam rahatça çözülmüş de bir de konuşuyor diyorlar. Anlamayan, bilmeyen ona buna ne bileyim ben böyle şan şöhret veriyor. Cahil bir bekçiden ne olur ya? Ben mi şeyden bahsettim. Bir gün. Sümerci, Çivliasıyla, Zıvırlı, Zıvırlı ile Mezopotamya'yla ilgili gruplar kurmuşlar. E bunlar 20-30 tane resim gösteriyor diyor. E al bir kitabı, sen de oradan o resimleri koyun. Her gün bir tanesini yayınla. Altında ne olduğu da belli zaten. Asurlulardan bize yüzden fazla geçmiş kelime buldum ben. Bunları yayınladık. Ama Sümerlilerden bize 3-4 kelime geçmiş en fazla. O da Asır Babillerin nakafları, müşterek kullandıkları isim olan Fırat ve Dişle. Prattum diyorlar. Prattum. İd, Buranon demişler Sümerce. Akkadçasına Prattum demişler. Dişliye de İdigna, İdiglat. İd, i̇diglat da olmuş. Bir de ben buldum yakınlarda ızı gara. İzi, ateş deme, Garrat ateş düzeni, ısıtma düzeni demek. Şimdi ızgara nedir? Yan, şey yanan bir şeydir değil mi? Yani bunda hiçbir şüphe yok. Bir de Tanrı kelimesinin de, tengrib, Tanrı dingir kelimesinden geldiği tezi vardı uzun zamandan beri. Bak orada bir kitap var, o dün geldi bana. Akadikan. Bu yüz, kaçıncı sayısı üstünde yazıyor? 148 mi? 152 mi? Bu adamlar bunu bana bedava gönderiyorlar. Bunun tanesi 45 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Bir de gönderme parası veriyorlar. Ben bunlara 2-3 defa yazı yazı verdim. Bir tanesinde tam dolduru verdim. Ondan dolayı abone olmak istedim. Hayır derler. Sen bize çok büyük bir iyilik yaptın. Türkiye'de temsilcimizsin. Birinci sayısından bu sayısına kadar bana bedava geliyor. Bugün geldi daha. Ve burada bazı şeyleri değiştirmişler. Bizim bu transkripsiyon diyoruz. Biz yani bunun şey yazısına çeviriyoruz ya bildiğimiz, şu anda kullandığımız e, dingir kelimesini de digir okumaya başladılar bazı yeni gençler. Ben eskiden tabii her yere gidiyordum. Şu 15-20 seneden beri pek artık davet etmiyorlar. Çünkü benden bir menfaatleri kalmadı. Eskiden ben oranım başıyken. Çalışmak istedik. tabletleri yazıyorlardı, bilmem neleri, onlara izin veriyorduk böyle bir şeyde tutuyorlardı sizi. Şimdi artık o midedeneleri kalmadı Avrupalıların. Ayrıca çalışılacak malzeme de pek fazla kalmadı. On da söyleyeyim yani. Yenipsi de bulunmuyor aranan tabletler artık bulundu. Yeni kazı yerleri yani keşfedilip de artık oralarda da böyle arşivler çıkarsa tekrar tabii bir hareket gelebilir ama. Kültepe Türkiye'de Kültepe var Kayseri'ye 18 km oradan 25.000'e yakın tablet çıktı tabletlerin büyük çoğunu mektuplar, kontratlar Asurlu tüccalar Anadolu'ya Kalay kumaş getirmişler bunları %200 karla satıyorlar bizden biraz bakır alıp biraz daha maddi olarak altın, gümüş kıymetli mücevher alıp sonları işleyip tekrar bize satıyorlar Bilezik, kemer, küpe, kolye gibi şeyleri yaparak. Yani bunlarla ilgili tabletler var. Bazı aileler yaşlılıklarına, evlerini çocuklarına bölüşmüşler. Onlarla anlaşma yapmışlar falan. Bunların hepsinin en önemli olanlarını ben yayınladım. Bu Göbekli Tepe bir hanım film yapacakmış. Sen dedi Göbekli Göbeklitepeyi anlatır mısın falan. Para ben deyince öt evet, bal geçti. E siz dedim bedava mı yapıyorsunuz bunu? Hayır e, niye bana para vermiyorsun? Veracaksınız dedim yani. 60 seneyi ben dedim buna verdim. Göbekli Tepe'yi 12 bin yıllarına falan çıkarıyorlar ama ben o düşüncede değilim. Ama Göbekli Tepe, ya, iyi bir turist cenneti oldu. Turistler gelsin orada tesisler yaparsın, oteller bilmem neler. Sümerlerle ilişkisi olduğunu düşünenler var. Ben hiçbir tablet falan bulunmadım. Olmuş olsa orada da tablet maplet çıkardı. Ayrıca da 12 bin sene yedikleri şey doğruysa Sümerler 3500 artı 8-9 bin sene fark var yani. Aynı devirde yaşamamışlar. Şimdi böyle bir temayül var yani eğilim var. Eğilim de şu ne kadar bir şey geriye götürebilirsiniz o kadar değerli eski olabiliyor bu. Tabii o kazı yerine de yapılan yardımlar devam ediyor. Şimdi kazılarda verilen para bir yerden gelmez. Kaynak daima. Bir şirketlerin listesi vardır. Konferans seyrettiğiniz zaman böyle onları gösterirler. E 10-15 kanaldan besleniyorsunuz kazı yapabilmek için. Onlarda para var. Müşterek çalışmalar yapılıyor. Urfa'da falan. Yapılanlar buydu. Urfa Müzesi Beş tane yabancı ile birlikte çalışıyordu ve müze de simerologtu. Öldü ama adam. Bunu nasıl göklere çıkarmışlardı, ben Belçika'da gördüm de Büyük profesör mü? Ne profesör? Doktorası? Master'ı bile yoktu, ben hani küçümsemek için söylemiyorum. Şimdi ne oluyor? Malzemesi bizden... Masrafı veya parası dışarıdan olduğu zaman... Daha kolay tabii kızı yapılıyor, bizden bir şey çıkmadığı için ama... Oranın adamları yetişiyor. O malzemenin yayın hakkı onlara ait oluyor. E devlet burada biraz daha bence şey davransa iyi olur. Yani kendi vatandaşlarımızı dışarı göndereceksin. Onlara yabancı dili öğreteceksin. Bu dilleri oralarda daha iyi öğretiliyor. Dışarıda Heidelberg'e gidebilirler, Arministel'e gidebilirler, Berlin'e gidebilir, Amerika'ya, İngiltere'ye birçok yerlerde talebe kabul ediyorlar dört e senede eşya kozup o dilleri öğrenir o dili öğrenince zaten bütün kitaplara bakma anlama şey, kapasitesi olacaktır o eski dilleri de öğrenmiş olarak gelecektir e malzemeyi kendimiz çalışırız kendi vatandaşımız kendi malzememizi çalışsın benim o düşünce deyim yani yabancıya yabancı bir hanımla evli olan biri olarak o ayrı. o ayre yani e malzememizin yani benim kendi çocuklarımız öğrenmeli. Hepsini şimdi veriyorsun kalmayınca ne olacak? Gelecek nesiller ne okuyacak? Onlara da malzeme bırakmak lazım. Onun için konservasyonu da bilmek lazım. Bir tablet bulunduktan sonra nasıl muhafaza edilir? Nasıl bozulmadan o yazılar? Onları da öğretmek lazım. Ben çok iyi biliyorum. E, Amerika'da bunların topraktan çıkınca önce Dışarısında hava kuru oluyor. Orası ıslak oluyor değil mi? Biraz toprak içinde bekletilir tablet. Ta ki o iyice nemini atıncaya kadar. Eğer birden aşarsanız üstündeki kabuğu atıyor. Alttan buhar, nem şeyi kaldırıyor. Kras dediğimiz o bölümü. E kalkınca zaten o tabletin bir hayırı kalmıyor. Üstündeki yası gittiği zaman. Bunları 24 saat 110 derecede fırında tutacaksınız. 450 dereceye çıkarıp tekrar bir fırına koyacaksınız. Bu sefer gazı çıkıyor. 750'ye çıkarıyorsunuz. Ve renk değişikliği oluyor. Artık biyolojik birleşme oluyor. O tablet Al, suyun altına koy. Ne yaparsanız yere, yapın. yere düşürmediğiniz müddet için bir daha da bozulmaz üstündekiler. tuzu gidiyor o zaman da. Yani bunların muhafızası bu. Ben orada bulunduğum zaman da bunların 23 derecede olmasına 57,5 derece, nem derecesinde bulunmasına uzun uzun dikkat ettim ama şimdi eğer burada olan arkadaşlar var 4-5 tane sıkı sıkı da tembih ediyorum. Bunlar o ciddiyeti anlamıyorlar. Haftada biri havalandırılması lazım arşivin. Taze havayla. Mesela odalarınızı da temizleyin diyorlar. Bu Pandemi, Covid nedeniyle biliyorsunuz. Temiz hava bunu yapmadığınız takdirde aynı hava tabletle toz haline getiriyor. Nem gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Biri birbirine tutacak şey kalmıyor. Püşürülmüş olsa bilen bir bakıyorsunuz kutunun içinde toz olmuş. Halbuki orada tablet vardı. Değil mi? Tozdan da bir şey okunmuyor. Un gibi oluyor. oluyor böyle Eskiden kalıptı bozulmuş tabletler bulduk biz. Benim orada bulunduğum 40, 40 sene içinde biz elimizden gelen şekilde onları koruduk ve orada iki üç tane alet çalışıyor. Biri nem alıyor, birisi sıcaklık ölçüyor, pencereler açılıyor, açıyorlar satafı. Bilmiyorum. Yani bizim malzememizin olması daimi olması gene bu şeyleri korumaya da bağlı. Eğer bunları kormazsanız, bir sene sonra bunlar cık cık cık cık gider. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Kala kala ne olur? Taşlar kalır. Ondan bile bozuluyor. Açıktaki heykeller. Ne oluyor? Zamanla artık burnu gidiyor, ağzı gidiyor, bilmem nesi gidiyor, don oluyor. Açılınca bir yeri kopuyor, bir net kafasını kırıyor falan. Yani belirli ömürleri var bunların da. Binalar da öyle. Bakmazsanız ne olur? 100 sene sonra hepsi buraya bakmayın. Olduğu gibi çöker bu bina. Yani 100 senede kalmaz. Yani insan nefesinin olmadığı yerde hayat olmuyor. Benim söyleyeceğim bu. Başka sorularınız varsa gene sorun. Hazır gelmişken memnuniyetle daha 5-10 sorunuza daha cevap verebilirim. Can, Müslümanlar neden bu kadar tablet yazıyor? Ne amaçla yazıyorlar? Bu kadar fazla yediğimizde kaynak var. Neden bu kadar tablet yazıyorlar mı? Hı? Yani ne, ne, ne amaçta yazıyorlar? Ne başka altında yazıyorlar? Bak şimdi aşı yapılacak medeni... değil mi? İçinde bulunduğumuz ne kadar ısmarlanıyor? Nüfusa göre. sen defa yapıldığını düşün. 50-60 milyon aşı gelmesi lazım deniyor. Herkesin de aşı olması gereği olmadığı düşünülerek. Bir insan bir şeyi aklında ne kadar tutabilir? Şimdi burada dört kişiyiz. Hepinizin yaşını bir anda topla desen hemen bir insan bunu yapamaz. Ya da kalabalık şu mahallenin insanların sayın deseniz sayamazsınız. Yani insan beyni belirli sayıda şeyleri akılda tutmaya yarıyor ya da buna bunu yapabiliyor unutulmaması, kaybolmaması için insanlar sayıyı öğrenmişler. Sümerlerdeki tabletlerin bol olmasının nedeni bu. Her doğanı insan için envanter dediğimiz doğanları oraya listede yazıyorlar. Ölenlerin de bağ uç diye bir Sümerce kelime var. Öldü diyoruz ya, mevta kelimesi oradan geliyor zaten akarça. Bunları çıkarıyorlar. Neden çıkarıyor? Şimdi bugün herkesin bir mesleği var, yani yaptığı bir iş var, değil mi? Pek az insan demi saydığım yardım alan insanlar dışındaki o yardımlar da yardım şeklinde, yani tam manası o aileyi geçindirmek için diye 650 lira veriyor, 1000 lira veriyor, 1500 lira en fazla. Harbuki normal maaş biliyorsun 2500 bin lira oldu şimdi askeri ücret, o bile yetmiyor. E, i̇nsanlara yaşayabilmeleri için bir şey yaşama şey vermeniz lazım şansı o da nasıl olacak kaldırılan mahsulden herkese eşit şekilde dağıtılıyor bu ekiyorlar arazilerini düşünceleri her şey tanrının malı tanrının yeryüzündeki temsilcisi kral da onun sahibi olarak görünüyor kral naip rahip kral deniyor bunlara bir de din adamı hissi de var bunlarda. Biz yayınladık yeni bir başka kitabımızı o da burada. Ben çıkarmadım bunu göstermedim size. O da Amerika'da yayınlandı. Filanın evi diyor mesela. Veysel Dolmaz'ın evi. Hanımın ismi var ben varım. Bana 30 litre buğday vermiş. 30 litre de hanıma vermiş. İki tane de kızım evalım siz olun. Size 20 lira litre veriyor oğlan çocuğuna. Kızlara da 18. Kızlar o zaman da bugün de az derler ya sofra Hizmetçilere de 15 şer litre yani varsa eğer ailenin durumu müsait olup da birini eğer tutabiliyorsa burdan veriliyor. Bunun dışında elbise, ayakkabı, çarık ayak gibi herhangi bir şey verildiğine dair bir şey yok. Zannedersem insanlar bunu ben Denizli doğumluyum. Bizim arazimizden pamuk da yetiştirilirdi ve ondan eğrilip onlardan ip yapılırdı. İpte dokunurdu tezgahta ondan da bize pantolon mantolon falan gömlek yapılırdı. Bunlar da bunları öğrenmişler. Zannederim çarıyı marığı da hayvan derilerinden falan yapmayı öğrenmişler. E, bunun dışında işin içine bir de düşünce girdiği için şiir, şiir destan, efendim, mektuplar, e, onlar da insan grubu çoğaldıkça belirli bir kanun vaaz etme mecburiyeti olmuş. Nitekim Hepinizin bildiği hamura bir kanunları var. Hamura kanunlarından evvel dört tane kanun var. Hamura bir kanunu, bütün bunları içine alan iki metreye 25 santim yüksekliğinde, orijinal Louvre müzesinde bulunan bazalt bir stand dediğimiz ayakta duran taş demek 283 madde halinde yazılmış. Baktığınız zaman orada. Bizim bugün medeni kanuna girmiş bulunan bazı şeyleri görüyorsunuz. E, maddeleri görüyorsunuz. Mesela bir affedersiniz, bir kızın fikrinin izale edilmesinde tam 14 madde var. Şimdi adam bir halt etmiş, diyelim kızı kirletmiş. Babası vermiyor o kızı, adam cezalandırılsın diye. Şimdi oradan evlenemiyor. Ya da adam karısından ayrılması mecburiyeti var. Biliyorsun bugün medeni kanunlu ceza kanununda. E şimdi adam haltı yapmış ama kızını da almak istemiyor. Kızın babası vermek istemiyor. Kızın babası razı olmuş kızını vermeye, ve sefer kadına ayrılmak istemiyor gibi. Tam 14 tane madde bunların bir kısmı bizim medeni kanunda da var. yani Ayrılma nedenleri arasında İşte erkeğin çok kötü bir hayat sürmüş olması lazım. Eve altı aydan fazla gelmemiş olması lazım. İçki içip ne bileyim çok kötü huylarla hanıma çok kötü davranma, hayatın tehlikede olması gibi. Onda da var bunlar. Anneyle, anne anneyle, kız kardeşle olan cinsi ilişkide hepsini kazığa oturtuyorlar ve öldürüyorlar yani. Bugün Osmanlı'da da aynı şey hakimdi. Bugün de bunlar en ağır cezaları mültezimdir. Yani gerektiren şeydir. yani Bunlar ta o zamanlardan bize intikal etmiş kanunlar. Sizin bunları niye yazmışlar dedin. İşte bittim bunları akılda tutabilmek için bir idare sistem kurulmuş. Saray var. Sarayda tüm bu işlere bakan insanlar var. Dere işlerine bakan. Benim şu kitabım tamamen şu son. Almanya'da son basılan demiştim ya. Neyse şurada bunların... Nereye gitti o kitap ya? Şu ha orada, orada, şurada. orada. Atmak için ok uçlarından tutunda her gün saraya ne kadar et getirildi, ne kadar şarap getirildi, ne kadar efendim buğday, ne kadar koyun budu, hayvan veya al hayvanı, kuş bilmem ne getirildi hepsi var. Saraya insanlar para olmadığı için eskiden bunları getiriyorlar. Avlayıp da mı getiriyor, artık evinde beslediği tavuk gibi şeyler mi var bilmiyorum. Listelere bakıyoruz biz. Saraya hediye için butlar getirilmiş, 10-15 çeşit bire var. Bizim Bugün 15 çeşit bire yok. Vergisini veriyor Hak buradan ama halka da buradan dağıtılıyor. Enteresan değil mi? Saray bir yerde sizden bir şeyler alıyor ama size de bir şeyler veriliyor. Mesela en garanti olan 30 litre buğday. Bundan hamur yapıp ekmek yapıp işte ekip içip sonradan daha sonraki devirlerde biraz da devletten şey kiralıyorlar. Onun vergisini vererek aynı bugünkü sisteme doğru feodal, feodalizm yani derebelik sistemi gibi bir sistemden gelmişler. Osmanlı'ya da mesela öşür kelimesi de yine akarçadan gelmiştir. 10, %10 demek. Yani çok böyle kelime var. Demin başa dönersek Sumercilerin Türk geldiği tarzında bir şey ileri sürüyor. Arada 2000 4.000 seneye yakın fark var. Sumerler ortadan kalkmış. bizim Türkler 1071 yılı Malazgirt Savaşı'nda işte kazanılıyor. Ondan hemen Bilge Hatun, Gültekin gibi şeyler var, kitapları var. Avradaki bu kadar uzun şekilde bir münasebetleri olmamış ki Sumerler en aşağıda iki nehrin denize döküldüğü yerde yaşamışlar. Türkler ile arasında bin kilometre yakın mesafe var. Halbuki asırlarlar Türklere daha yakın, Suriye sınırına yakın yaşamış onlar. Ya onlardan mesela ben 100-120 kelime buldum daha da her gün çıkıyor size bir örnek vereyim mesela kabir kelimesi gömülen yer değil mi? Akademi'den gelme. Efendim elme şu kelimesi elmas yani oradan geliyor. İaşe, aşe ibadet diyor. Bugün hala kullanıyoruz yani yatma kalkma yani o, kelimeleri oradan geliyor. Ahazı e, ahiz hala alma bir kadını kadının evli kadını karlıya alma demek oradan geliyor yani. Daha vade kelimesi mesela bir borcun belirli bir müddet sonra ödemesi, bunun faizi bilmem nesi gene oradan bize geliyor. Şimdi aklıma gelen 5-10 tona saydım size, skut kelimesi bile oradan geliyor. Bizim e, Kur'an-ı Kerime, İncil'e falan baktığınız zaman insandı topraktan, çamurdan yaratılıyor. Yaratılıp 70 sene o kalıpta duruyor, sonra ona Tanrı can verip, meleklerle buna tepşir edin. Yani bunu hürmet edin. İşte ilk insan falan diye. Yüz senede insan yaratılıyor falan. Yani bu Sümer kültüründen bizim kutsal kitaplara geçmiş bazı edebi motifler olarak. Işte, tufan hikayesi aynen var. Bunlar var. Haftanın yedi günü olması bilmem nesi. 60'lık sistem. Günün 24 saat olması. Gene altlık sistem. Dört kere altı yirmi Hepsini bu adamlar bulmuş ya. Ben simiralak olduğum için bunları söylemiyorum. Biz bunları almışız, Haftanın 7 gün olduğunu biz nereden aldık? Hangi takvimden aldık? Takvimlerle de ilgili. 7 tane takvim ismi bizim Babililerden alınma. Şubat, Nisanlı, Haziran ayı, Temmuz, Eylül, Eylül. Şimdi kullanılmıyor. Ee, eskiden şey ayları vardı bu kanunu evvel kanunu saniye teşrin evvel teşrin sani diyor, teşrin evvel ekim, teşrin sani de Kasım, kanunu evvel Aralık, kanunu saniye de Ocak ayı yani, ondan sonra Şubat geliyor, Şubat kelimesi. Bizim lügatlara baktığımız zaman, bilinmeyen bir kelime de Arapça veya Farsça ne harf ne harf noun demek İngilizce, isim. Değil ya. Adamların şeylerine baktım ben yazdığım yazıda. Fars'a da Mahi September diyor. Mahi ay demek. September'da nedir? Eylül ayı. Ayların isimlerini gezebiliyorsunuzdur herhalde. <Gülüyor> January, February, March, April, May, June, July, September, October, November, December. Bir de ben İngilizce okuttum demiştim ya. Remember derdim. Hatırlayın. Şimdi o ayların Eylül'ü biz kullanıyoruz. Bak. Bunlar da Roma takviminden geliyor. Avgırsız 'dan geliyor Ağustos, July, İngilizce yuluyor Sezar'ın ayı demek. 31 sürüyormuş onun ayı. Avgırsız imparator olduğu zaman bakmış ki biliyorsun hani böyle şey yaparlar da bir Ocak-Ruba hangi ay 31 hangi ay 30 gün sürüyor diye. Bunun ayı 30 Demiş, benim bundan ne eksiğim var demiş. Yüzyıl sezonun 31 süren, gün süren ayı var. Ne yapalım? Şubattan demiş, bir gün alın bana verin demiş. Ve Ağustos ayı da böylece 31 güne çıkarılmış. Bizim bu Eylül, Ekim, Kasım ayları Avrupa'nın dillerine baktığınız zaman September, October November, December diye da, da, hemen hemen her dilde aynı Roma takviminden almışlardır. Temmuz Dumuz Sümerceden gelmiş bir kelime de o işte, hakiki evlat demek. Temmuz dozu olmuş, orada arkasından biz onu Tem Tem Temmuz yapmışız. Cilay diyorlar onlarda, yani Julius Caesar'ın ayı olarak geçiyor. Yeni Verim hemen hemen hiçbir krala şuna buna ait değil. Şubat'ta hala İsrail'in takviminde olan. Şabatu dedikleri Şubat. Biz de onu kullanmışız. Bütün bunları bilen kaç kişi var? Yok. Tutturmuşlar bir eski aldığın bir kitabı. Farsodan geliyor, Arapçodan geliyor. Hiçbirinde yok bu Ay isimleri. Oradan gelmiş olsa, kendileri de oradan almışlar. Şeyden Roma takviminden. Mahi, September'a, Oktober'a diye yazıyor. Ay demek Mahi bildiğiniz gibi. Hatta bilmecelerde de çıkar. Dolayısıyla bütün bunları Farsça gibi, Arapça gibi çok Sümerlerden sonra gelmiş olan Akadlardan, Babillerden bir insanlara mal etmek haksızlık oluyor bence. Biz bunları tabirlerinden almışız. 100 -150 tane kelime kullanmışız. Bataak kelimesi batık demek. Efendim şahit kelimesi bir adamın tarafını tutan demek. Var yani ben şimdi aklıma geldikçe söylüyorum bunlar yayınlandı. Hatta ben bunu ilk ortaya çıkardığım zaman aynı bugünkü gibi benimden bir 20-25 röportaj falan da yapılmıştı. O dalga geçti işte 2017'den itibaren Al bir hanım benimle bir röportaj yaptı. Benim bütün yayınlarıma falan bakmış. Sırala ben ona da hemen birden evet dememiştim geldi burada işte iki gün çek, çekimler yaptı. Oradan böyle bugüne kadar geldi işte. Hocam mesela bu konuları öğrenmek isteyen biri nereden başlamalı, ne tavsiye edersiniz? Valla bunun tahsilini yapmak lazım ama artık tahsilini de yapsanız bu benim size anlattığım tarzda bir öğrenme şansı fakültelerde olmayacak. Çünkü hocalar bir, bir tetrisat denir. Buna eski dile biliyorsunuz. Bir şeye bağlı bir şey yok. Şimdi bir alır. Şunun içindeki tabletleri okutur size. Benim bu kitabı o beğenmez. Bir başka kitaptan bilmem ne okutur. Tarih bilgisi ne veriyorlar ben bilmiyorum. Benim size anlattığım işte Sümerler Mezopotamya'da hangi devletler vardı? Önce Sümerler aşağıda Sonra Akatlar geliyor, onlar ikiye bölünüyor. Asur, Babil geliyor. Sonra işte Persler var, İran tarafında, şuradan bana Akamenitler falan, ta Milad'a kadar çivi yazısını kullanmışlar. Allah'tan bu çivi yazısını, kil, tabletler üzerinden yazmışlar. Bugün bunlar eğer parşömen gibi, deri yani kağıt gibi, tahta gibi malzeme o zaman da yazılmış ama <gülüyor> dökme olarak bronz da var. Kayalara yazmışlar. Şimdi bu taşlara da yazmışlar. En çok yazdıkları da Lapis lazili denen şeylere de yazmışlar. Normal taşlara onları yapıştırarak falan. Malzeme kil. Allah'tan bunu kullanmışlar mı? Toprağın içinde bunlar bulundukları zaman Delirium diye bir kelime var. Delirium bir maddenin içinde bulunduğu ortamla aynı eşit derecede nem derecesini alması. Çünkü tablet içinde bulunduğu toprakla aynı derecede olduğu için bozulmamış. Demin ilk biraz evvel anlattığımda biz bunları biraz bekletiyoruz, nemi çıksın diye dedik. Birdenbire böyle fışkırır gibi, fıskıya gibi üstündeki nemi çabuk atmaya çalışacak dışarı sıcak olduğu için o zaman dedim o kabuğu kaldırıyor, yazıyı da bozuyor dedim, bekletiliyor. Sırlı tarz, malzeme de böyledir. Dolayısıyla böyle bir malzeme kullanmış olmaları Bizim büyük şansımız bugünkü medeniyetler işte buradan. Teker de bunlar bulmuşlar. Teker Sumerce geçki gir demek. Nar kaptı. 30 çeşit araba olduğunu ben yayınladım gene. Bunların Merasim arabaları olduğu gibi iki tekerli, dört tekerli olan yük olanlar var, karnı var, harp arabaları var, ne bileyim ben, daha çeşitli başka bir arabaları var. Silah olarak da kullanmışlar. Üstlerine kab kabartmalara bakıyorsun, onlarda da tok gibi bir şeyler var, basurlu şeyler falan. Eğer elinize kitap geçiyorsa bir bakın, surları onlarla dövüyorlar, okatıyorlar oradan böyle kendilerinde gizledikleri yerler de var. Bir Müzeyi'nde bütün bunlar hepsi asır nasip bal denen bir asır kralı var. Onun muazzam bir sarayı var. Bu kralın sarayı Dolmabahçe'ben gibi ilk krallar çadırlarda yapmışlar. Onun usta kralların muazzam sarayları var. Tabii bütün bunları mermer kabartmalı şeylerle döşemişler. Mirtiş Müzey'imden akşama kadar gezemezsiniz o Western, Asiatic Departman Hepsini ne varsa getirmişler. İşte oradan biz bu bilgileri elde ediyoruz. Adamlar halılarda yanmışlar. Mesela halı üzerinde çalışan bir kadın kabartma halılardan aşağıya yukarı 100 çeşit halı buldu. Amerikalı bir kadın. Yok. Artık halı mal, malzemesi ne kadar dayanır? 100 sene, 50 sene dayanır değil mi? Bir çelik bile 100 sene içinde şey oluyor, küf, bozuluyor yani. Bazım ya, onlar kurşun, efendim kalay, bronz da kalayla bakır karışım, bakır, altın, gümüş gibi şeyler. Bunun dışındaki malzeme, ağaç mesela kaç sene dayanır? Ki bulunduğu ortamda ya suyun içindeyse yani biraz fazla dayanır ama açık da kurur 2-3 senede kaybolur gider. Tablet de işte bu bu bakımdan kalıcı olmuş. Bulunduğu ortama uymuş, nemi ve kazılardan bunlar bulundu. Hatta bunların çoğu Kültepeden yani Kayseri'den çıkan tabletlerin şeyleri var. Zarfları var. Yani bir çamurun üzerine bir zarf yapmış. İçinde ne varsa dışında da aynısını almış ki. Birisi onu alıp da size getirdiği zaman mesela o kontrat olsun. içiyle dışına baktığın zaman aynı demek bir bir sertekarlık yok. Çünkü borç şeyi genelde bunlar. E, borcun miktarını değiştirir adam. Yolda değil mi? Hı -hı. Islatır o çamuru. Çok kolaydır yani bunu. Beze sar, iki gün kalsın. Yazı alacak hale gelir o. İşte bunu önlemek için üstü damgalı falan bir sistem geliştirmişler. Ancak sahibi açıp bakıyor, içi daire dışı daire Demek ki benim senedimde bir saatekarlık yok, borcum bu kadar filan deyip adam tüm bu 150-200 sene Kayseri'de bu ticareti sürdürmüşler. Bizden dediğim gibi kıymetli maddeler almışlar. Bizden biraz bakır almışlar ama altın, gümüş gibi şeyler de satmışlar. Bir de haciyolu var Kayseri'nin. Çok güzel kokan kadınlar onu, onu ismarlıyorlar asırdan. Bir bittiği dönem bir kelime var. Bu da hurma demek. Hala biz de hurma dikkat edersen Ramazan bayramında falan. Kurban da kısmen oluyor da daha çok Ramazan'da oluyor değil mi? Ya 70 80 100 liraya kadar fiyatı çıkıyor ya. Biz de Amonaz civarında filan bu yetiştirmeye de başladı Muzlu Şunu Bülhan ama o sıcağı seven bir madde. Ondan metinlerde çok geçiyor. Bunlar da ayrıca adamlara yolluk olarak veriliyor. Soğan dediğimiz şey hani bugün sarımsak filan pek fazla insanlar yemez değil mi? <gülüyor> Şoförlerin bazı kurnoz olanları bol sarımsak yer ki polisi yemesin yani çevirdiğinde... <gülüyor> Devam edin. Onu çekecek? Ağzı krallara en sert soğanı veriyorlar. Yani bir insanın ağız kokusundan ne kadar yüksek bir mevki sahibi olduğunu oradan çıkarabilirsin. Neler var yolluk olarak? Şimdi o zaman araba yok. Bilmem ne yok. Var ama ara, saraya ait o aletleri. Belki çok önemli zevata Bugün Topkapı Sarayı'nda arabalar var. London dediğimiz o böyle atlarla çekilen. Ee, son zamanlarda kralın yakınları, kız kardeşi, oğlu, çocukları, prensler falan onlarla geziyorlar. Dizgin tutucu var onun içinden. o ok atıcı var. Bir de arabayı kontrol edici var. Kızını. Üç kişi ayrıyetten arabayı koruyor. Bunlar da kralı yakını insanlar. Kralın oğlu, karısı, Onların içinden de tane karısı olanlar var krallardan da. Ben de onları yayınladım işte bu kitapta şu. Bu Ninurta Tukulti Asur denen adam 4 karıldı. İki tanesi nikahlı, ikisi Konqi gibi yani. Onların nikahlamamış ama kadınlar ölünce kadar orada yaşadıkları metinlerden belli oluyor. Bu Sümerlerin yaşam tarzından saraya büyük öncelik tanınıyor. Mesela doktorlar, tıp orada da var. İşi gücü akşama kadar. İşte kralı tedavi etmek, kraliçe hastaysa, oğlu hastaysa bazen fitil falan da koymuşlar. Şimdi ona girmiyorum tıbba. Merhemler yapmışlar. Ağızdan içilenler var. Makattan konanlar var. Bize de Dışarı çıkan ama fitiller var, hazır satılıyor, işte o yumuşatıyor falan, orayı biraz daha kaygan hale falan getiriyor. Daha onlar zamandan bunlar biliniyor, 200 tane hastalıktan bahsediyorlar. Kerbo diye bir kelime var, kerbo vücudun iç tarafı demek. Her türlü hastalığın kandan geldiğine inanmışlar. Deliller içinde hiçbir şey yapmamışlar. Bugün de deliler için biliyorsun, yine bizde de fazla bir şey yapılmaz. Eğer zararsız bir deliyse işte kendi halinde, üstünü başına hani bazıları çıkarır, falan, çıplak durmaya çalışır. O halleri yoksa, burada var mesela ben görüyorum, kimseye bir zararı yok işte. Herkese bir merhaba eder, elini sıkarlar. Biraz da para falan veriyorlar galiba onun için yapıyor. Bu gibi deliler o zaman da varmış. Onlara da hiçbir şey yapmamışlar. Yani bir yani beyin ameliyatı yapıldığını, göz ameliyatı yapıldığını, efendim, bazı kırık çıkık gibi şeyleri yapt, ameliyat yaptıklarını, yani çıkıkları kırıkları tamir ettiklerine dair şeyler var. Ben bu hususta 4-5 tane makale yazdım. Dediğim gibi eğer vaktiniz olursa bir Facebook'tan Mezopotamya'da tıp diye 20 tane yazı var. Belki bazılarına rastlarsınız. Baya ben onun pandemi nedeniyle yazmıştım. Baya da faydası oldu yani zannederim. Yeni yeni millet uyanıp onları aman hocam diye devamını görmek istiyor, duymak istiyor falan diyorlar. Okuyun dedim ben işte. Roman rakamıyla birden yirmiye kadar yazdım. Mezapodamiye tıp başlayın. Yani bu tabletler eski insanların hayatını nasıl yaşadıklarını yedikleri, içtiklerini, nasıl giyindiklerini, mesela devletin bugün olduğu gibi danışmanları var. Son zamanlardaki asır krallarında, bavili krallarında. Daha çok bunlar geleceği bilen insanları da almışlar. 45-50 tane müneccim. Gökyüzüne bakarak bir kere kralın hayatıyla ilgili bilgiler veriyorlar. Kral hasta olacak mı? Hasta olsam ne kadar sürecek hastalığı? İyileşecek mi? İyileşecekse ne kadar sürecek? Öleceksin. <gülüyor> ne zaman ölecek? Başka devlet bize saldıracak mı? Saldıracaksa biz mi galip geleceğiz? Onlar mı galip gelecek diye hemen hemen her hareketlerini fallarla öğrenmeye çalışmışlar. Tabii o zamanki kurnaz alanlarda da bundan muazzam bir fayda sağlamışlar. Kendilerini horoskop dedikleri yani bu geleceği bilen insanlardan bu son zamanlardaki asır krallarında tam 45 tanesi var sarayda. Her birinin mesul olduğu şeyler var. Gökyüzüne bakarak kuşlar eğer böyle kanatlarının devamlı açarak duruyorsa kralın hayatı yandı. Uçup uçup böyle dalıp çıkıyorsa düşman saldıracak falan gibi. Tüm bunlar hepsi yazılmış yani. Ve o zamanki insanlar bunlara göre hayatlarını tanzim etmişler. Ve biz de onlardan buraya gelen insanlarız. Bir kopukluk olmuş olsa insan nesli olur mu? Hatta benim ben Denizli doğumluyum. İtikler pek oralara gitmediler ama e, Frikler o civarlardaydı. İşte biraz başka devletler de var. O çevrede olan şeyler. Onlardan mutlaka biz bir şey almışızdır. Yani İstanbul alındı. Bütün şeyler öldürülmedi ki Bizanslılar. Ne oldu? Zamanla öldükçe isimler değişir, değişir, değişir. Kısmen de evlilik nedeniyle kanlar da değişti. İsimler de tamamen Türk olunca artık bir tane Bizanslı yok diye zannediyorsunuz. biz onun devamıyız biz de işte. Osmanlı mimarisi tamamen Bizans mimarisinin bir devamıdır yani. O biz güzel camiler yaptık. Adamlar onlarda çok güzel şeyler yapmış. Hani Roma, Roma kadar büyük mimaride gelişme gösteren bir ikinci medeniyet ben yok diye görüyorum. Mısır da öyle. Yani bu eski şeyler günlerce konuşulabilir. Çok şeyler söylenebilir. Her mevzu diğer mevzu açıyor. Gördüğünüz gibi dağdan tepeden konuşuyor gibi oluyoruz ama o kadar geniş bilgi var ki bizim bu yazılı kaynaklardan elde ettiğimiz arkeolojide bulunan şeyler biraz e, tevatüre müsait şeyler. Yani bu diyor 35 milyonluk. Nereden biliyorsun ya? Tek tek saydın mı? Ama yazı varsa ben okuyamazsam sen okursun. Sen okuyamazsan onu ve ben de okur. Mutlaka bir onu okuyan çıkar yazıyı. Arkeoloji ne oluyor? İhtimaller hesabı işte. Orayı göklere çıkarıp kazıyı biraz da daha fazla maddi yönden takviye etmek için bazı şeylere böyle biraz yüksek gösterebiliyorlar bence bu kadar olmamalı